Arkadaşlar e, iki haftalık bir aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, 213. sayfadayız. E, Allah'ın e, isimlerinin veya sıfatlarının Arapçadan başka bir dille söylenmesi mümkün müdür, değil midir? Bu bağlamda, hâlâ bu Hanife'nin sözlerini şerh etmeye devam ediyor. Molallaülkari. 213. sayfanın sonundan başlıyoruz. Bismillah ve kulla ma her şey ve fi nushatim başka bir nus'ada da ve kulle şeyin şeklinde geçiyor ma yerine zekerehu'lulema u bil farsiye yani alimlerin farsça olarak zikrettiği her şey ey yani bir gayril ibaretul arabiyye yani Arapça olmak sizin farklı bir dilde min sıfatillahi teâlâ toplayacak olursak eee alimlerin Arapça dışında Allah'ın sıfatlarından herhangi birisini başka bir dille zikretmeleri, zikrettikleri her şey ey el-mütesabihat. Yani müteşabih olarak nitelediğimiz yani teknolojik terminolojik ifadeyle söyleyecek olursak özellikle haber sıfatları kastediyor değil mi hocam? Evet. Ne gibi kelveci ve'l-kademi e, ve'l-ayni yani yüz ayak veya gelme de diyebiliriz e, göz gibi ve fiinüs hatin başka bir nüsaada da min sıfatil bari yani min sıfatil değil de sıfatil bari şeklinde geçiyormuş başka bir nüsaada da azet esma'u yani yüce isimleri ey galbet al efhami yani e, burada idrakler zihinler din zihinleri aşan diyebilir miyiz hocam burada evet yani zihinlerin, idraklerin, e, anlama sınırlarının evet, ötesinde evet. olan isimleri. Ve te'alat sıfatuhu yani sıfatları çok yücedir. Ey irtefaat anil evhami. Yani her türlü kuruntudan, kurgudan uzak yücedir. Yani insan ne derse onun gerçekliğini ifade edemez. Fecazel kavlu bihi. Yani bunları Arapça dışında farklı bir dille söylemek mümkündür. Ey bi'en netba'hum fi'l-kabiri an esmâ'ihî ve sıfâ'tihî hesebe mâ dekerehul ulemâ'u bi'ihtilâfi ligâyetin diye geçiyor ama e, dipnotta başka e, başka luga ifadesini kullanmış, bakarsak oraya. Hı hı. Luga kelimesi daha doğru. Yani alem, alimlerin işte farklı dillerde zikrettiği işte Allah'ın isimleri ve sıfatları nasıl zikrediyorlarsa biz ona göre uyarız, tabi oluruz. Onların söylediği gibi söyleriz. Sivel yedi bil Farsiyet. Hepsini söyleriz ama yet sıfatını Farsça söylememiz mümkün değildir. Ey yani fe innehu la yecuzu ta'biruha bil Farsiyet. Yani yet sıfatının Farsça e, ibareye dönüştürülmesi, Farsça karşılığının söylenmesi doğru olmaz. Kema fi nuskatim, başka müsadada da geçtiği gibi, ey bir gayri ibaretim, yani Arapça olmayan bir şekilde söylenmesi, veredet fil kitabi ve sünnet kitapta ve sünnette geçtiği Arapça kavlin dışında bir şekilde söylenmesi doğru olmaz ve mefhumuhu, bunun anlamı şudur, ennehu yecuzu lil ulemai ve gayrihim en yuabbiru fi sıfatihi ve na'tihi bi zikril ve e, nahbihi e, ala vifqi ma varada biha, yani e, burada şunu söylüyor, gerek alimlerin olsun, gerekse diğerlerin olsun, Allah'ın işte bu sıfatını, e, yani el yet sıfatını ancak nasıl söylemeleri mümkündür? El veya benzeri olsun. Kitap ve sünnette nasıl geçiyorsa o şekilde söylemeleri gerekir. Bunun dışında farklı bir dille söylemeleri mümkün değildir. كَمَا يُقَالُوا بِيَدِهِ اَزْمَتَ تَحْقِيلِ Yani gerçekten mayınlı bir alan, yani işin hakikatini ifade edememe durumu olması nedeniyle yani bunu Arapça kavlin dışında söylemek doğru değildir diye söylüyor. Hocam yanıldığımız bir nokta var mı? Buyurun hocam. Vallahu veli yutaufiki başarıya ulaştıran Allah'tır. Ve yeteffaru alal hasril mezkuri bil vechil mesturi kavluhu. Şimdi burada özellikle yüzle ilgili bu bağlamda yapılan bir takyit, bir sınırlama var. Onu da söyleyelim diyor. Nedir o? Ve yecuzu en yukale bir ruhuda. Yani evet, ruh. E, ruhi huda. Ha, ruhi huda. Yani ruh, yüz demekmiş herhalde. Evet, evet. Farsha. Evet, yani bu böyle söylenebilir. diyor. Yani herhalde e, örnek olarak veriyor. Anladığımız evet. kadarıyla ey ra'i yani ra'nın e, fet e, ötreli okunmasıyla ve sükunil vav vavında sükunlu okunması ey veçullah yani bu ne demektir Allah'ın yüzü a bunu nasıl söylüyoruz Bile teşbihin keyfiyet yani herhangi bir benzetme ve nasıllığını sorgulamaksızın söyleriz ey makrunen bi tenzi yani tenzih yaparak tenzih'i de burada vurgulayarak onunla birlikte getirerek söylememiz gerekir. Ve teşbihi vel keyfiyeti minel hey'eti vel kemiyeti kema Yani burada e, teşbihe düşmemek, işin nasıllığını sorgulamamak için tenzih neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmeliyiz. Ve iza kanal kavlu makrunan bit ve nefi teşbihi yani biz burada sözümüzü işte tenzih ve teşbihi nefyeden bir şekilde söylediğimiz zaman burada işi doğru yapmış oluruz. fel farku beyne yedi ve vecih burada yet ve vecih arasındaki fark eee tedqiqun ihtiyac ila çok gerçekten çok ince bir ince eleyen sık dokuyan bir e, araştırmaya ihtiyaç vardır. Dolayısıyla dikkatli davranmak gerekir. Sümerâite e, sonra görmüştün ve râaite de olabilir bilemiyorum. Ve işte böyle gördüm. En-nesselefe ecmeu ala adami tevilil yed. selef uleması yet sıfatının yorumlanmasından kaçınmışlardır. Bu noktada da icma etmişlerdir. Yani yet sıfatı üzerinde bir tevil yapılamaz. Bu konuda e, İmam Eşari de diğer sıfatların aksine e, selef ulemasına tabi olmuştur, uymuştur. فَإِنَّ فِيهَا خِلَافًا عَنْهُمْ بَيْنَ الْتَعْوِيلِ وَالتَّفْفِيضِ Yani burada onlardan farklı olarak tevil ve tefviz metodu arasında bir yol izlemiştir. Evet üstadım buraya ilişkin ekleyeceğim herhangi bir bilgi var mı hocam? Şimdi burada belki arkadaşlara garip bir şey gibi gelebilir. Yani reçhulluğa tercüme ediyoruz da. Yedullah niye edinmiyor diye. Ee, burada hatırladığım kadarıyla Sinovi'de mi okumuştuk bir yerde. Burada beru yehuda dediğin, denildiğinde e, bizim Türkçe'de yüzü su hürmetine ifadesi vardır ya. Evet. E, yani sadece fiziken anlaşılmaz. Yani birinin yüzü demek birinin zatı, hatırı anlamına da gelir. Farsça'da da böyleymiş. Ama evet. Yedullah'ı desto Deste huda diye çevirdiğinizde destin tek anlamı bu. Yani beş parmaklı organ. O Hı -hı. yüzden e, buradaki temel şey şu. Bila teşbih te keyfi ediyor ya. Eğer Hı -hı. tercüme edeceğimiz dilde, şimdi Arapça'da o, o kelimenin birçok anlamı oluyor. Ama o kelimeyi tercüme ettiğimizde o dildeki karşılığı şeyse, fizik sadece fiziki şeyse Burada kişinin aklı teçhime gider diye o yüzden tercüme edilmemesi gerektiğini söylüyor. Ben bunu bizzat şeyde bazen derslerde yaşadım. Mesela e, Allah'ın eli onların eli üzerindedir diyor. Mesela haberi sıfatları anlatırken ayetleri söylüyorsunuz. Ya hocam öyle demesek diyor. Şimdi biz herhalde ilahiyatla bunlarla çok uğraştığımızda çok gelmiyor. Garip gelmiyor ama dışarıdan birisi... Hocam öyle demezsek anladım ki bu Hanife neden böyle dediğini anladım. Özellikle bu bunlar bu haberi sıfatlar vesaire meselesi biraz mevaliyle çıkan bir mesele. Yani evet. Şimdi Kur'an okuyor ya bu ne demek? Bunu tercüme ederken işte yedullah kim işte dediğin zaman Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Hemen hocam bu nasıl bir şey? Allah'ın eli nasıl oluyor? Bizim falan daha önce sahabenin sormadı, aklına gelmemiş. Sorular böyle doğdu. O yüzden Selef dedik ya bunu tercüme edilmesin. Yed, yedi olarak bilsin. E, dedi hatta e, bizim meallerde görürsünüz. Matuller biraz orta yolcudur diye genelde. Hı hı. E, şöyle geçer e, hadis tercümelerinde falan. E, Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki. Evet. Yani yedi <gülüyor> orada el demiyor bakın. Yedi kudret diyor. Kudret hem tevil yapıyor. Mesela eşerler falan, eshabarız tevhirli yapmaz, yasak der. Evet. Ama maturlar tevil edilmeli der. Ama yedi de şey yapamazlar, Ebu Hanife de öyle diyor. Yedi kudret, aslında kudret eli. Ne demek şimdi kudreteli? Yani ne şiş yansın, ne kebap yansın gibi, hem sıkıntıya sokmasın diye. Hem yedi kullanıyor, bakın kudret eli de demiyor. Yedi kullanıyor. Hem geçtiği zahir kelimeyi kullanıyor. Sen de onun tevilini kullanıyor. Böyle bir ara formülü bulmuşlar. Yani herhalde burada kastedi, kastettiği meynet tevil ve tevvili maksat bu herhalde. Evet, değil. evet. Yani tevil bir kere Ebu Hanife, yani İmam Maturidi burada biraz ayrılıyor Ebu Hanife'den. Çünkü o e, Maturidi çizgi, kelamcı, maturici çizgi şey Tevil, yani ziyatına yakışır şekilde tevil edilmesi iyi olur diyorlar. Ama bu Anefilerin daha fakir olan kanadı ya, bu Anefe'nin bu şeyini takip ediyor Ashab-ı Hadis'in görüşünü yani kabul edelim bu Allah'ın e, eli vardır ama bizim gibi değildir yani şey yapmayalım teşbih yapmayalım ama tevhile de gitmeyelim e, böylece manayı Allah'a bırakalım bilakeyf doktrinine deniyor ya belkefe veya bilakeyf diye ama, ama abi burada şöyle bir şey de çıkıyor. Aslında e, şöyle de yorumlanabilir. i̇mam burada bir mantık veriyor. Yani her dilin kendi mantığı vardır. Tabii. Bu mantuğa göre e, isimler ve sıfatlar söylenmesi gerekir. Yani mesela Farsça'da yet yet kelimesi yani manevi anlamda çok kullanılmıyor demek ki. Mecazi, evet. mecazi anlamda kullanılmıyor. Mes dedi mi zahir. Ha. Ama mesela farklı bir dilde örneğin atıyorum e, Hintçe'de ve sanskritçede de itiyan mesela böyledir. Orada da kullanamaz. Değil evet, mi? Evet, Örnek evet. olarak veriyorum. Ya öyle evet, mi dedim evet, de, ama de, de, de, de. de. aslında bu burada bir mantığa odaklandığımız zaman problem çözülüyor. Sanki e, İmam Maturidi de bunu görmüş gibi. Yani evet belki Ebu Hanife zamanında e, yani böyle bir şey mümkün değildi ama yedi kudret diyor bak mesela. Yani Arapçanın kendisinde de bir anlam genişlemesi oluyor. Yani dilde sonuçta Canlı bir organizma. ya O zamanki muhayyele itibariyle söylenemeyebilir ama o dil geliştikçe söylenedebilir. Mantığı da çıkar aslında. Mümkün. Ebu Hanife döneminde bu kriz çok canlı. Yani evet. mevalenin yeni girmiş, bu tercüme edilmesiyle haber sıfatların ciddi problem olduğu yeni dönemler. Evet. Tabii hocam mümkün. Yani ehlilek ehl ehl ehl usulüyle düşündüğün zaman böyle bir şey çıkıyor hocam. Hı -hı. Ama el hadis mantığıyla düşündüğün zaman <gülüyor> çıkarmam mümkün değil zaten. Evet. Yo, yani orada... zaten bizzat, e, özür diliyorum kusura bakma. Estağfurullah. Bizzat kendi derslerinde yaşayınca dedim yani hakikaten dedim imamın demek ki şeyi boş değil. Çünkü Allah'ın biz biz problem görmüyoruz. Çünkü zihnimiz hiçbir zaman o şeye gitmediği için. Ama rahatsız ediyor demek ki yani. Din, diğer adam daha yeni dini öğreniyor vesaire diyelim veyahut da bu kadar vakıf değil, yet vesaire, Arapça şeylere vakıf değil, rahatsız ediyor demek ki, kulağa tırmalıyor yani. Doğru. Anlıyorsunuz, tercüme etmeyelim deyişini anlıyorsunuz. Yani. Doğru. Ya üstadım, bu dersler var ya, insana çok şey kazandı. Tabii. Ee, yani bu aslında bir nevi bizim düşünce tarihimizde gerçekleşen bir takım olaylar da bizatihi tecrübe edebiliyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Yeni bir konuya geçiyoruz. mana kurbillâhi min mahlûkâtihi ve bûduhu anhu. Yani Allah'ın kullarına yakın olması ve onlardan uzak olmasının anlamı. Başlığımız. <gülüyor> ve neyse yani dikkat ederseniz, değil mi hocam? Yani şeylere bu haberi sıfatların anlaşılmasına yönelik usul noktasında baya bir alan açmış yani. Çok Konu etmiş onu görüyoruz farklı farklı açılarda. Vele ise Kurbullahi Taala, ey yani min erbabit taati. Yani burada e, Kurb yani Allah'a yakın olmak deyince anlaşılan kimdir? Taat ehlidir, müminlerdir. Ve bu duhu ve Allah'ın uzak olması, ey an ashabil Yani günah ehlinden, günahkarlardan uzak olması. Kema fi hadisi hadiste geçtiği üzere innes sahiye qaribun minallahi Cömert al Telefon çeliyorum. Senin hocam. Vel, <gülüyor> Vel bakhila ba'idun minallahi eee şeyde cimri de Allah'tan uzaktır. Evet. Ya, bu durum nedir min tari yani min tariyde tulil mesafet evet. yani mesafe cinsinden olması ey el hissiyeti yani hissedilen anlamda el muabberi anha bil mesafeti yani mesafe şeklinde tanımlanan kasriha ve veya işte yakınlık ve uzaklık evet. bel muradu bihima bu ikisinden maksat şudur al-qurbu vel bu'tul manavi. Yani bu manevi bir yakınlık ve Yani böyle cismani bir yakınlıktan ziyade evet. e, manevi, mecazi de diyebiliriz değil mi hocam? Tabi tabi. Manevi me Hı -hı. Evet, mecazi. Evet, yani. uzaklıktır. Kema dustefadu min mantuqi kavlihi subhanu. Yani Buradaki mantık neye dayanmakta? Yani allah Teala'nın şu sözünden hareketle, buradaki söylemden hareketle böyle bir cümle kurulmuştur diyor. İnne rahmetallâhi qarîbun minel muhsiniyle. Allah'ın rahmeti muhsinlere yakın. Yani hemen hemen aynı kelime evet. kullanılmış, Aynı söylem kullanılmıştır imamın söyleminde. El mefhumu minhu. Ee, ennehu min minel nüsiyine buradan da anlaşılmaktadır ki Allah kötülerden uzaktır. Ve ala manel kerameti vel hevani yani bu e, değerlilik veya aşağılık olma anlamında değil. Ey ve leyse mehmuleyni ala manel kerameti vel ihsani vel medelleti yani bu buradaki yorumlama biçimi yani bunun keramet, ihsan veya e, rezillik e, anlamında yorumlanmamasıdır. Vel Havani. Fe inna hada tevilun fi makami ehli irfan. Yani aslında bu keramet ihsan mezele anlamında yorumlanması bu ehli irfanın e, dilinde terminolojisinde olan bir şeydir. Hocam yanıldığım şey varsa hocam, yok, yok hocam yine bu hanifenin şey hassasiyet yani tevile gitmeme tevil çünkü mutezilenin gittiği bir şey Aynen. tevil yapmayalım derdinde burada tabii evet, Ali el e, dönemi itibariyle ehli irfan yani artık tasavvufun kavramı olmuş bu kurp ve bord keramet ve hevan anlamında artık Orada, o yüzden ehli irfan diye de oraya da gönderme yapıyor tabii ya burada şimdi yani ya Ebu Hanife budur ve şu, şu bu değildir demek de çok şey değil, mümkün değil. Sonuçta burada e, özellikle e, Ehl-i Sünnet'in Ebu Hanife tasavvurunu görüyoruz yani. Öyle değil Hı -hı. mi hocam? ve imamu ca'lehuma, yani imam bunu kılmıştır, yapmıştır. Min bebil müteşabihi fi makamil iqa'ni. Yani bir kesinliği, yani e, ifade etme bağlamında müteşabih cinsinden değerlendirmiştir. Bir müteşabih. Müteşabih'te de, de usul neydi? E, key, bila keyif, yani keyfiyetini bilmediğimiz bir şekildedir. Yani ancak kesin kanat bu şekilde oluşur şeklinde bir yolu vardır. Ve lize kale, bu nedenle de demiştir ki, وَلَا كِنَّ الْمُطِيعَ قَرِيبٌ مِنْهُ بِلَا كَيْفَ Demiştir ki, muti kul, yani Allah'a itaatkar kul, nasıllığı bilinmeksizin Allah'a yakındır, demiştir. Ey min gayri teşbihi, yani teşbihe düşmeksizin. Vel asî baidun anhu bilâ keyfe, günahkar da Allah'tan, nasıllığı bilinmeksizin uzaktır, demiştir. Ey bi vasfî tenzihi, yani burada tenzihi dikkate alarak bir cümle kurmuştur vel yani yakınlık uzaklık ve gelmek ey bu'dtuhu bunun zıttı bunların zıttı vahvel iradu yani yüz çevirmek uzaklaştırmak sakındırmak ya kavalel yani bu kulun dua edenin yalvaranın yalvarmasına göre değişir yani gerçekten çok samimi bir şekilde yalvaran Allah çok yakındır. Ama yani bunun dozajı hafifse ona göre de daha şeydir, uzak Bu biraz yalvaranla ilgili durumdur. Dedi. Evet. Yani yakınlık, uzaklık, yaklaşmak yalvaranla ilgili durum. Allah'ın değil de biraz onun yaklaşması. Evet, yani sadece terminolojiyle şöyle diyebiliriz. Subjektif tecrübeye göre değişen bir şeydir. Hı hı. Demek Evet eyutlaqu aydan alal abdil mutezerriri ilallahi yani Allah'a dua eden kula göre bir isimlendirme yapılmıştır burada. El mutezellil lede veya ne diyelim adam e, hakir. Hakir bir adamdır Allah'a dua etmiyordur. Veya çok az dua ediyordur. Ona göre değişen bir şeydir. Taliben lirdahu yani Allah'ın rızasını isteyerek kama fi qullihi taala Allahu geçtiği gibi vescud ve secde et ve yaklaş ey üstün allah Allahu teala'ya secdet ve takarrab ila rızahu. ve Allah'ın rızasına yaklaş ve fil hadisi de şöyle geçmektedir akrabu ma yakunu al-abdu yani kulun Allah'a en yakın olduğu hal ve huve secidun onun secde halinde olduğu durumdur. Lakinnehu keyfe, kema yedullu aleyhi taqlidu ma qabluhu ve ma ba'dahu. Yani daha önce hem öncesi ve hem sonrasında belirlenen sınırlamanın delalet ettiği gibi burada nasıllığı bilinmeksizin keyfiyeti bilinmeksizin yakınlık ve uzaklıktır ay sukale şöyle diyerek bunu açıklıyor ve keza like civaruhu yani komşulu Allah'a komşuluk. Bir kesil cimi yani buradaki civardaki cim kesreyle okunuyor. Ey mucavaretul abd yani kulun komşulu. Fil cennet cennette Allah'a komşuluk. Ey fi makam yakınlık anlamında. Ve yuqufu Ey yani fil kıyamet. Kıyamet günü kişinin kulun beyne yediği Allah'ın huzurunda olması da bilâ keyfe. Bu da nedir? Nasıllığı mahiyeti bilinmek sizin olan bir şeydir. Ey min gayri vasf. Burada herhangi bir niteleme yoktur ve beyani keşfin ya bu nasıl olacak? Yani bunun üzerindeki örtünün kaldırılması. Evet. Bunu da açıklamak size söylemek. Evet kama fi kavlihi Allah teala Allahu tealanın sözünde geçtiği üzere ve men hafe makame rabbih yani Rabbine haşyetle saygı duyan e, onun makamına riayet eden kimseye iki cennet vardır ayetinde geçtiği gibi ve kavluhu teala yine şu ayette ve amma men hafe makame yani Rabbinin makamından korkan, e, haşyetle ona saygı duyan el-ahya. Evet, burayı bitirdi hocam. Evet. Daha bitirmemiş. <gülüyor> Vakat e, burada e, bir fıkıh ekber şarihini eleştirecek hocam. Evet. Bu kimdi? Hatırlıyor musunuz hocam? Buradaki şarihi. E, bu bağlama bir bakalım da belki kim kastediyor bilemiyorum. Bazen Şarih diye bu e, e, neydi? İshak el-Hakim el-Rumi'yi kastedebiliyor. Hmm, Karşılaştırma yapmak lazım da. Tamam. Burada direkt söylememiş yani şu şarih evet, ve şarih. Evet. Şarihun bil fıkıhı ekber <gülüyor> demek yetinmiş sadece. Ve kat eb'ade şarihun hüne haytukale. Yani e, fıkıhı ekber şarihi de şöyle diyerek aslında ee, anlamdan uzaklaşmış, yani gerçeğe yaklaşmaktan uzaklaşmış gibi bir şey diyor. Hmm. Ne diyor? El vel boğdu yakav alel münaci la Allah. Yani burada yakınlık ve uzaklık kul açısındandır. Allah açısından değil. Burada bir ayrım yapmış yani. Bunu biz kul bakımından konuşabiliriz. Allah açısından konuşamayız gibi bir yorum yapmış. Eee hmm. Ya benim hocalarından bir tanesi, e, okumanın edebindendir diye Ela tera'yı Ela tera denmez derdi. Ela yura. Hmm. Görmez misin sanki adama çıkışıyormuşun gibi derdi. Ela yura biz o geleneği devam ettirelim hocam. Ela yura görülmez mi? En-n-kurba vel bu'da yani yakınlık ve uzaklık kana ala manel keramette vel hawan. Yani e, keramet ve hevan anlamında, yani gücelik ve rezillik anlamındadır. Ve Allah Teala akarabu ilal abdi min hablil verid. Allah Teala kula e, şah damarından daha yakındır. Alıntı burada bitti. Şimdi e, eleştirmeye geliyor. Vela yahfa mafi kelamih min ettanakdi. Yani açıktır ki burada şari'ın sözünde bir çelişki vardır. Haisu yufhamu min cümleti, yani şu cümleden anlaşılır enel urbu vel bu'du yaqu ala hakikatihi bir tariqi al mesafeti ale munac tu'nallahi subhanahu yani burada yakınlık ve uzaklık mesafe cinsinden gerçek anlamda kula göredir Allah göre değil demek istiyor şair Böyle diyor. Sonra ne yapıyor diyor? Bu ikisini şöyle yorumluyor. diyor. manel kerameti vel Sonra bunları keramet ve hevan anlamında yorumluyor. Ellezi huve nassun fil manel mecazi yani mecazi anlamda artık nas olmuş, açık olmuş keramet ve hevan anlamında Yorum diyor. Yani, artık, e, olmuş, olmuş, e, yorum diyor diyor. yani çelişki içerisinde düşüyor. Thema sonra sonra şu sözüne gelin. Zinallah Teala, akırbu ile alabdı, min Yani burada işte Allah kuluna şah damarından daha yakındır sözünü söyleyerek. Hayse esbete lehul min alabd. Ya yani aslında Allah ile kul arasında bir yakınlıktan bahsediyor. Yani bu yakınlıktan da öncesinde, yani vermek istediği anlamda. Bu kul için söz konusudur. Allah için söz konusu değildir diyor. Yani i̇kisi arasında ayrım yapıyor ama bu sözü söyleyerek aslında görüşünün tam tersine davranıyor diyor. مَا أَنَّ نِسْبَتَ الْقُرْبِ وَالْعَبْدِ مِتَسَاوِيَتُمْ فِي الْرَبْبِ Yani Halbuki işin özüne baktığımızda yani gerek yakınlık ve uzaklık hem kul için hem de kul e, Rab için eş değerde bir şeydir. Yani burada söz konusu edilen tah ku makamit tevfi yani burada doğruya ulaşmak açısından işin derinine inersek enanne muhtar imami esasında burada Ebu Hanife'nin tercihi en kurbel hakkı Minal halkı Allah'ın kula yakın olmasıdır ve kurbel hal Minal hakkı ve kulun da Allah'a yakın olmasıdır. Bunu açıkça ifade ediyordu yazdım. Vasafa bilaki ve bunu söylerken de keyfiyetini sorgulamaksızın bir nitelendirme yapıyor. Dolayısıyla o şariğin yorumlaması çelişki içeriyor diyor. Yani işte Allah için değil de işte kul içindir derken bir e, mantık hatası oluyor diyor. Ve naate bile keşfin yani bunun nasıl olacağını işte açıklama tamam. gitmeden bir yorumlama yapıyor. Nitelendirme yapıyor. Bunu şöyle de vas, okuyabilir. okuyabiliriz. Ennenin haberi gibi. Enne kurbal hakkı minel halkı ve kurbali minel hakkı vasfın bile keyf ve naatun bile keşf. Tamam hocam. Şey Keyfiyetsiz bir vasıf sıfat ve keşfsiz bir vel cumhuru yu'evvilunahuma yani ulemada bunu bu ikisini de tevil etmektedir. ve yahmilunahuma ala qurbi rahmeti bi taatihi. Şöyle yorumlamaktadırlar. Kulun taatinden dolayı Allah'ın rahmetine yakınlığı anlamında yorumlamaktadırlar. Ve burada nematihi bir masiyeti. Kulun günahından dolayı da kulun nimet, nimetinden uzaklaşması anlamında yorumlamaktadırlar. Hada işte bu ve bilisani bir ibarati. Yani dilcilerin, tamam Dil ulemasının, e, dil uzmanlarının e, lisanıyla söylenmiş bir şeydir. Ve ashabil işarati manel kurbi ile rabbi. Ve yani e, işaret derken de burada Delaleti kastediyor herhalde. Yani ne derin. de olabilir bu? İşari tefsir yapan yani sufi hmm. bunları da kastedebilir. Doğru. Sufi yani bu Rabb'e yakınlıktır. En terâ Yani nedir? Allah'ın senin üzerindeki nimetini görmen üzere bir yakındır. Ve tuşehidû minnetehü fi cemî halatike Yani senin bütün hallerinde. Onun Cömertliğini görmen içindir. Evet. Ee, ve taghibu fiha an rüyyeti ef'alike ve mücahedâtike. Yani e, herhalde şunu kastediyor hocam bu. Ee, yani bu senin işte fiillerin, gayretlerinle görülecek bir şey değildir. Onun ötesinde yani bunun keyfiyetini, nasıllığını idrak etmenin mümkün olmaz. Bunun ötesinde bir şeydir. Doğru mu anlıyorum hocam? Olabilir hocam. Doğrudur. Ben de çözemedim çok. Hı hı. Yani ben biraz hocam e, mana merkezli evet. ter tercih çok ettiğim için şeyden tereddüt ettim. Gabe an acaba bir mana anlamında. Kaybolmak gözden rak hı. olmak gibi anlamları var hocam. Herada yani metnin e, akışından öyle bir şey çıkıyor. Yani öyle yorumlar. Erbabil Mezîdi, yani burayı ben çok çıkaramadım hocam. Erbabil Mezîd, burada da bir demiş hocam. Ne demiş acaba orada? mâdûl ülemâ fi kavli ve huve tasarrufun minet demiş yani. Herhalde yani... E, Bazı alimler... Evet. Yani şunu kastediyor hocam, yani e, ilmi derinliğiyle daha çok açıklama getiren kimseler de olabilir. Bilmiyorum ve fi kavlihi e, fi kavlihi Allahu Teala şu ayetinde ve biz O'na en bin Bu söz innehu subhanahu Allahu Teala burada farata la farata qurbahu minka la tarahu yani senin göremeyeceğin bir şekilde yakınlığını ifade etmek bağlamında mübalağa yapıyor diyor. Tamam. Ama yani bunu nasıl gerçekleştiğini idrak etme mümkün değil. Ama Allah o kadar yakın ki şah damarı. Ya şah damarı demek ne demek? İnsanın hayatı demek. O gittin mi bundan daha yakın insana. Ve li gâyeti budike anhu terâ şey'en sivahu. Yani bundan öte yani uzaklık bundan öte daha bir şey düşünemezsin. Ve herde bu temâmun yattu yattıbu marifete mevlahu. İşte bu öyle bir noktadır ki Mevlası Rabbini bilmek isteyenin ulaşabileceği son noktadır. وَلَا يَسِحُوا الطَّلَبُ اِلَّا لِمَنْ خَالَفَ هَوَهُ Yani yani hevasına muhalefet eden kişi için böyle bir talep söz konusudur. Gerçekten yani bütün samimiyetiyle samimiyetin üst düzeyinde en üst düzeyinde Allah'a yaklaşmak isteyenin e, öğreneceği, Rabbini tanıyacağı nokta burasıdır. Gibi bir anlam çıkardım hocam. Herhalde hocam, evet. Evet hocam, bu konuya da giriyorum. Şu e, Kur'an ayetlerinin değeri şeyine. Olur, olur hocam. Senin vaktin nasıl hocam? Müsait hocam. Tamam Şöyle e, bir husuk kubuh, oraya da vakit olursa gireriz hocam. iki paragraf bu. Tamam. İstibâ-u il Kur'an Kur ayetlerinin eşit değerde olması. Diyebilir Hı. miyiz hocam? Diyebiliriz, evet. vâl Kur'anu u Kur'an indirilmiştir. Bir teşkidi. Yani Z e, harfi çeddeli okunur Ey nezele mencemen yani indirmiştir Allahu Teala. Ala Resulillahi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber indirmiştir. Ey yani fi selathine ve 20 amen 23 sene senelik süreçte. Mencemen buna işaret ediyor herhalde hocam. Yani bu süreçte indirildiğine. Hı hı. Ve hu fil mushafi e, mushaftadır. Kur'an-ı Kerim, ey fi cinsihi, yani musaf içerisinde yazılıdır. Ve fi nushatin, başka bir nusada da fil sahifi şeklinde geçmektedir. Mektubun, yazılıdır musaflarda. Ey mezburun, mezburun da kitap demek zaten, yazılı olan şey. Ve mezburun, satırlara dökülmüştür. Ve fihi imaun, burada şöyle bir ima vardır. İmam Ebu Hanife'nin sözünde. Ma beyne't tefteyni kelamullahi ale ma huvel meşhur. Meşhur olarak bilindiği üzere Allah'ın kelamı iki kapak arasındadır. Ve ayatul Kur'ani kulluha e, Kur'an'ın bütün ayetleri ey cemioa hepsi fi ma'nel kelam, kelam olması bakımından, kelam anlamında, Allah'ın kelamı olması anlamında i makamil merami yani kastedilen anlam bağlamında sevav, hepsi aynıdır. Yakunu fi rahmetillahi ve medh işte Allah'ın rahmeti bağlamında işte dostlarının övülmesi anlamında evfi fi işte Allah'ın öfkesi ve zemmi adayi düşmanlarını e, zemmetmesi bağlamında ve ahkamil yani onları imtihan etmesi bağlamında, bununla ilişkili olan diğer hükümler, yani bunlar böyle birçok ayet var. Yani bütün bu ayetler değer bakımından aynıdır. Derecelendirme yapılamaz. Yani güzel ayetler, daha güzel ayetler falan diye yapamayız. Evet, böyle yapılamaz. Müsteviyetun fil fadilet. Değer bakımından bunlar eşittir. Ey <gülüyor> el-laziyyeti yani lafız olarak, lafız olması itibariyle. Vel azameti, işte yücelik, ey el maneviyeti, bak azameye manevi anlamı veriyor. Hı hı. Fadil, lafız, azame, manevi. Yani lafız anlamında, ya yani manevi anlamda bunlar eşittir. İlla enne, fakat burada şuna da dikkat çekmek lazım. Li bazıya fadiletü zikri. Bazı ayetlerin hem Zikrin, lafsın bir değeri vardır. Ey bitibari mebnahu, yani o kullanılan lafızların yapısı itibariyle. Ve fadiletilmezkürü ve aynı zamanda zikredilen şey. Yani lafız ve lafzın işaret ettiği varlık diyebiliriz. İki açıdan değeri vardır. Ey bitibari manahu, yani manası itibari. Hem lafzı hem manası itibari ne gibi mislue ayetel kursiye mesela ayetel kürsi diyenne çünkü burada zikredilen kimdir celalullah yani Allah'ın celali yüceliği yani bi zat Allah'ın kendisi zikrediliyor burada ey heybetu onun heybeti ve azamatu ve sıfatu yani onun yüceliği sıfatı burada anlatılıyor ey naatul hasu bizat yani onun zatına has olan bir niteliği anlatılıyor burada. Dolayısıyla fechte mad fiha fadıyla tani burada iki değer bir arada bir araya gelmiş oluyor. Nedir o? fadilat el değeri ve fadilat el metkuri ve lafzedilenin iş lafsi işaret ettiği varlığın değer. Ve mis dua suretli iklas bir benzeri de İhlas Suresidir. Fe innahu muhtassatun binu'util ikhtisasi. Çünkü buradaki sıfatlar tamamen Allah hastır. Ve fi sıfatil kuffari kafirlerin anlatıldığı şeylere gelir isek ey ke sureti tebet. Tebet Suresi gibi ve min ahvalil fucari günahkarların, facirlerin yanlış iş yapanların, hallerini anlatıldığı ayetlere gelecek olursak burada ne vardır? فَضِيلَةِ ذِكْرِ فَحَسْبُ Sadece lafzın değeri vardır. Lafz edilenin, lafza konu edilenin değeri yoktur. بِسِكُونِ الس۪ينِ Burada hasbu diyoruz. Bu nedir? Ey fakat. Sadece anlamındadır. وَلَيْسَ fil الْمَذْكُورِ Burada zikredilen şeyin bir değeri yoktur niyet çünkü ve humul kuffar çünkü onlar kafirledir fadiladır ve leyse fadiladır. Yani bunların bir değeri yoktur. Evet. lima qabluh. Bu öncesini ne yapmaktadır? Teكيد etmektedir. Buradaki şey. Ve evet. tasrihun bima ulim. Zımnen min mafhumi. Yani bunun anlamından zimni olarak bilinen şeyin açıklaması vardır burada. Evet. Fama verdi. Fi fazail el ve e, ve sure minu ve ayetin İşte bu e, fazail Qur'an'da zikredilen, işte sureler, ayetler, Mahmûn'un alamadı kerna. zikrettiğimiz üzere yorumlanır. Ceman beyne ihtilafatı rivay, ihtilafı rivayet. Yani rivayet arasında farklılıkları birleştiren bir tarzda ne yapılır? Yorumlanır. Ve kezelikel Yani bu e, ayetlerle ilgili bahsettiğimiz mantık isimler için de söz konusudur. Ey mesela nahruşunun Allahu el ahad al-Samad meliku gibi isimler ve sıfatı sıfatlar için de benzer durum söz konusudur. Ey yani burada şunu demek istiyor. Yani hem o isimlerin veya sıfatların hem lafsı hem de manası, ikisi de değerlidir demek istiyor. Değil mi hocam? Hani dedi ya mesela Ayet-el Kürsi'nin hem lafısı hem de manası evet, şeydir. Evet. Yani bu durum e, isimler ve sıfatlar içinde söz konusu. Tabii. Çünkü Cenab-ı yani meskuru Cenab-ı kendisi de değerli. Ayrı yöntem. E nahve lehu'l mulku ve lehu'l hamdu lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve lehu'l kubra ve'l mecdu. Mhm. fi'l Hepsi evet. değer hepsi eşittir. Ey bi hasebil mebna. Yani kelimenin yapısı bakımından ve'l azamatu yani yücelik ey bi itibal Hem kelimenin yapısı hem de mana bakımından eşittir. La tafavutu beynehum yani bunlar arasında herhangi bir e, farklılık yoktur. Değer açısından eşittir. Eymin haythu ittakuhu ma ala zatihi ve sıfatih kilehima. Yani hem zatına hem sıfatlarına <gülüyor> bakımından eşittir. Wa huwa la yunafi en yakuna ba'dül esma'i ve ba'düs sifati a'zama min ba'diha. Yani bazı bu, bazı evet. isimlerin, bazı sıfatların diğerlerinden daha e, yüce olmasını e, da çelişkili değildir. Ala mâ sebete fil ehadîtil vâridetî, badril ismîl âvâni, ism-i azam konusunda e, gelen, hadis rivayetlerinde geçtiği şekliyle, işte bu diğer isimlerin en yüce isimdir, bununla çelişki oluşturmaz diyor. Vallahu alamu Allah en doğrusunu bilir. Evet, bu konuyu da bitirdik hocam. Ee, i̇stersen e, sayfa başına mı gelelim yoksa sayfa başına gelip mi bitirelim? Değil mi? Bundan sonra husun kubuhu mu şey yoksa farklı konular mı geçiyor? Husun kubuha geçiyor hocam. Tamam. Başlıyorum hocam. Evet. Ravel hakki şehit fil tak hakim şehit müntekaada rivayet etti ki bu münteka da bu hakime şehit de e, Hanefi fukaların kasının büyüklerinden olduğu söyleniyor şehit olması itibariyle el hakime şehit diye ifade ediliyor anevi Hanife Rahim Allahu Ebu Hanife'den rivayet ettiği üzere ennehu kâle diyor ki la uzra li ahedin fil cehli bi hâliqihi hiçbir kimse yaratıcısını bilmeme konusunda mazur değildir. Evet. lima yara min hâlgı semavati vel ardi ve hâlgı nefsî çünkü her bir insan işte göklerin yaratılması, yerlerin yaratılması, kendi nefsinin kendisinin yaratılmasından açıkça Rabbini bilebilir diyor yaratıcısını. Onun mazur değildir diyor bilmeme noktasında. Ve anrahimehullahu eyden enhu qale yine ondan şöyle söyledi rivayet edilir. Laulem yeb'at Allahu rasulan. Allah peygamber göndermemiş olsaydı bile lavecbe alel halqi marifatuhu biquli. Kulların akıllarıyla yaratıcılarını bilmesi zorunlu olurdu. Fel farku beynana ve beyne mütezileti, yani bizimle e, müteziller arasındaki fark şudur. <gülüyor> mutezile kimdir? el qa'iline bil husni ve al qabiihi, al akliyeni, al akliyeni ma, yani ma zekre ve ustaz abi Mansur <gülüyor> Ma tuludi ve عامة مشايخ سمر قنده işte Semerkant büyüklerinin e, İmam Maturidi'nin zikrettiği üzere onlar ne diyorlar? husun ve kubuh tamamen aklidir. Aklın verdiği hükmü büredir. Ne diyorlar onlar? Ennen akla indahum. Onlara göre akıl اذا edrakel husne vel gabiha. Eğer husnü ve kubuhu idrak etmişse yücebu bi nefsihi alallahi ve aler ibad. Yani bunu ne yapar? Hem Allah hem de kullara Zorunlu kılar. Yani Allah ve kullar için zorunludur. o muhtadahuma, onun gereğini yapmak. Ve indene, fakat bize göre el mucibu huallahu Teala. Yani zorunlu kılan ancak Allah'tır. Yücibuhu ala ibadiyyü ki o da ancak kullarına zorunlu kılar. Kulları ona zorunlu kılamaz. Ve la yecibu aleyhi şeyu bi ittifaqi ehli sünnet. Ehli ittifakına göre hiçbir onu hiç, onun dışındaki hiçbir şey, ona bir şeyi zorunlu kılamaz. Ve aklu indena bize göre akıl alet. Bir araçtır. Ne için araçtır? yura fiha zalikal hukmu biwasitatı tıla'il lahi taala al akla al husni vel qabihil el fil fil yani akıl bize göreyle bir alettir ki yani bu hükmün bilinmesini mümkün kılan bir alettir e nasıl oluyor bu Allah'ın ona fiili olarak bu hasendir, bu kabihtir, onu muttali kılması yoluyla, yani Allah bu imkanı veriyor, o şekilde anlıyor. Hocam, sizin eklemek isteriz bir şey var mı? Yok hocam, sonuna kadar merak ediyorum bakalım. Çünkü <gülüyor> bu bizim biraz bildiğimizin dışında ya, mesela biz marifetullahın <gülüyor> e, maturidiye göre şey olduğunu düşünüyoruz yani ak akli bir şey oldu çünkü ki, marifetullah'tan kişi sorumlu diye. Evet, onu Ama yani, de yukarıda değil dedi. Ama şeye, şeye geliyor hocam, yani demek istediğin şey şu. Hani vücubiyet var ya, vücub al Allah diyoruz. Evet, yani e, kula vaciptir ama bu vücubiyet e, şey anlamında değildir. Allah'a bir şeyi zorunlu kılma anlamında değildir. Muhtecileden ayrılan nokta bu hocam. Onu açıklıyor. Yani ten, e, ne diyelim, Usule ilişkin bir şeyi açıklıyor. Aman. Eyvallah yani, hocam. Bu yani, tezire de işte marifatı da şeydir. E, <gülüyor> maturidiler de öyle diyor. Ama buradaki vücubiyetten yani anladıkları şey farklı. Onu anlatmaya çalışıyor. Benim anladığım eyvallah hocam. Vel farku beynene ve beynel eşaireti Yani bizimle eşaireler arasındaki fark ise şudur. Ennehum kailune Onlar diyorlar ki Ennehu La يُعْرَفُ حُكْمٌ min اَحْكَامِ illa اِلَّا بَعْدَ بِعْثَةِ نَبِيَّ ne diyor? Bir hükmün bilinmesi ancak peygamber gönderdikten sonra mümkündür. hükümdür. Yani bizimkiler ne diyor? Yani bazı hükümler peygamber göndermesi şart değil. Onlardan birisi de nedir? Marifetullah. Yani birbiriyle ilintili en az üç dört konuyu burada tartışıyor hocam. Dikkat etliyorsan ve neyhelı neyolu biz de deriz ki, kat yorafı bazı ilahkâmi bazı hükümler bilinebilir, kablal biğreti. Yani peygamber gönderilmeden önce bihalgillahi taala Allah'ın kulları tarafından el ilme bihi, yani bilinebilir. İma bu bila kespin, yani kespi olmaksızın bilinebilir. Mesela işte kevucu bu tasdikin nebiği. Yani bir peygamberin doğrulanmasının zorunluluğu gibi. Vahhurmetilki bir dary işte zarar verici bir yalanın haram olması gibi. Ve immea kesbin bin nadari fikri yani bu da işte yani zarar verici bir yalanın haramlığı bu düşünme yoluyla da öğrenilebilir. Vat la yuruf illa bil kitabi ve bazı hükümlerde var ki ancak kitapla ve Hazreti Peygamber'in e, peygamberle bilinebilir. Ki hükümlerin çoğunluğu gibi. Hocam sayfa başında bırakalım mı? Olur, bırakabiliriz. Tamam. Tamam. Devam ederiz. Fazla da şey yapmayalım arkadaşlar, yorumlayalım. Tamam, yapalım. Evet, sen kaydı kapatabilirsin. Evet, sayfa 218 diyoruz abi. Tamam, 218'in başa. Evet hocam. Şimdi bak yes. hocam, burada ilginç. Şimdi bak yes. bu şeyin yes. ayrımı vardı ya, yes. e, bizim Abdullah şey yapıyordu ya, fakih Hanefiler mütekellim. Burada yes. bunu Semerkant meşayihıyla Buhara imamları diye bir ayrım yaptı. Evet. Semakan tanefili, buhar hanefili gibi. Aynen, tam tam Abdül Hocanın yeriydi aslında şu an. <gülüyor> evet, evet. Yani, o bu... yani tezini, tezini yaparken buraları görmüştür. Evet, o zaten şey, buna da bunlara dayanarak yapmıştır muhtemelen de. Hakikaten Hı. bu hanefili kelam yönünden mahturli konuşurken Hı -hı. bu ayrıma dikkat etmek gerekiyor. Mahturlara göre böyle dediğimiz her yerde çuvallarız. Çünkü bu buharadakilerle şeyler karışıyor. Bu aradakilerle Semerkanttakiler pek birbirini tutmuyor yani. Evet, yani sanki birbirlerinden farklı mezheplermiş gibi. Evet evet evet. Bak buharadakiler için şey diyecek. Eşel efendim. Semra yok yok. yok. Eşerler gibi. Eşerlerin görüşü gibi. Evet, onu diyor zaten hocam burada bak. Yani. Yok. Yani evet. O... Bak, diyor ya bak. İndenâ la yecihu imanun ve la yahrumu kufrun gâblel bi'theti ke gavlile şair Evet, evet. Yani bu Buharalılar ehl-i hadis herhalde hocam. Evet, o çizgiye gel, O çizgideler. Doğru. Hakikaten bu, bu ayrımı yani, yapmak lazım. Abi, Mullah Ali'ül Kâli bence çok derin bir alim hocam. Ne kadar ehl-i hadis dense de en azından usulü biliyor. O belli yani. Tabii tabii. Aynen. Eyvallah hocam. Bir ders daha bereketlendirdiniz. Ama Çok teşekkür İstanbul ediyorum. Sağ ol hocam. Biz nasiplendik Allah razı olsun. Çok teşekkür evet. ediyorum. Eyvallah hocam. Görüşürüz inşallah. Var bizdeyiz. İnşallah, biz Allah inşallah. hocam. Nasılsınız? hocam. Allah'a emanet. Evet. Allah'a emanet. Görüşürüz. Ahsen kendine iyi bak. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Kay